Paralel doğrularımız var ve bunları da bir çapraz doğru kesiyor. Evet, bu doğrular arasında kalan açılarla ilgili birkaç örnek yapalım. Diyelim ki bu iki doğru paralel. Bunu gösterelim. Bu, bize bu doğruların aynı düzlemde olduğunu ve asla kesişmeyeceğini gösterir. Evet. Burada da bir çapraz doğrumuz olsun. Evet, bu doğru iki paraleli kesen bir doğru. Peki ya size buradaki açının 60 derece olduğunu söyleyip, bu açının kaç derece olduğunu sorsaydım. Evet, söylemesi çok zor, İkisi farklı doğrularda diyebilirsiniz ama unutmamanız gereken şey, yöndeş açıların birbirine eşit olduğudur. Şimdi, çapraz doğrunun üstteki doğruyu kestiği yerde oluşan açıya baktığınızda, alttaki doğruyu kestiği yerde oluşan açıyla yöndeş olan açının hangisi olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu sağ alt açı baktığınız zaman 4 tane açı var. Evet bu da sağ altta kalan açı. Ya da bir şey yönlerden bakacak olursanız mesela güney doğu açısı da diyebilirsiniz. Evet bunun yöndeş açısı bu bu açılar eşit olmak zorundalar o zaman. Bu açı 60 derece. Peki bu açı 60 derece ise soru işaretli açı kaç derecedir? Bu açıya x diyelim. Evet x açısı artı 60 derecelik açı dairenin yarısını oluşturuyorlar. Değil mi? Demek ki bütünleyici açılar. Toplamları 180 derece ediyordu hatırlarsanız. Yani x artı 60 eşittir 180. Güzel, eğer denklemin iki tarafından da 60 çıkarırsanız x 120 derece olacak. Evet, ve bunu devam ettirebilirsiniz. Çapraz doğru ve paralel doğruları arasında oluşan tüm açıları bulabiliriz artık. Bu açı 120 derece ise zıt açısı da 120 derecedir, evet. Bu açı 60 derece ise, bu açı da 60 derecedir. Eğer bu 60 derece ise o zaman zıt açısı da 60 derecedir. Aynı zamanda bu açının iki 60 derecelik açıyla da bütünleyici olduğunu söyleyebilirsiniz. Ya da bu açının 120 derecelik açıyla yöndeş olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu açı, bu açıya eşit o zaman da 120 derecedir. Evet, başka bir tane daha yapalım. Diyelim ki iki doğrumuz var. Evet, bu birinci doğru. Evet, farklı renklerde olsunlar. Bunu biraz daha koyulaştıralım ve de bu doğrular kesen, bu doğruları kesen bir çapraz doğru var. Evet, bu açı 50 derece olsun. Bu açı da 120 derece olsun. Şimdi burada sormak istediğim soru şu. Bu iki doğru paralel mi? Bu mor ve mavi doğrular paralel mi? Düşünmemiz gereken şey eğer paralel olsaydı bu doğrular ne olurdu? Eğer paralel olsalardı, bu iki açı yöndeş olurdu değil mi? O zaman bu açıda 50 derece olacaktı. Yani bu açıda 50 derece olmak zorundaydı. Belki küçük bir yıldız koyalım ki evet emin olmadığımızı belirtsin bu yıldız, evet ya da bir soru işareti, evet. Eğer paralel olsalardı, bu açı 50 derece olurdu. Ama bu iki açı bütünleyen açılar olmak zorunda olduğu için, toplamlarının 180 derece olması gerekiyor. Aslında doğruların paralel olup olmamasına bakmaksızın herhangi kesişen iki doğru aldığımızda eğer bu açı 50 derece ise diğer açı ne olursa olsun toplamları 180 etmelidir, evet. Ama burada gördüğümüz gibi toplamları 180 derece etmiyor. 50 artı 120 eşittir 170. O zaman bu doğrular paralel değil. Başka bir yönden bakacak olursanız, eğer bu açı 120 derece ise, bu açının onu bütünlemesi gerekiyor. Yani toplamları 180 derece olmalı. O zaman bu açının 60 derece olması gerekiyor. Bu açı ve bu açı yöndeşler. Ama eşit değiller. Yöndeş açıları eşit değiller. O zaman doğrular paralel değil.